Evet arkadaşlar burası ekmekçilerin köy çeşmesi tam bir iki köye yetecek kadar suyu var fakat bayanlar umuzu ile su çekmektedir köyün ileri gelen muhtarıdır azazıdır ileri gelenleri utansın. Matur saklam, her şey saklam. Fakat bu su böyle bu dereden boşa akıyor. Köye vermiyorlar. Herkes bunu görsün, bilsin. Yetkililere buradan sesleniyorum. Lütfen bize sahip çıkın. Bak. Şu su mışır mışır, güzelim su. Her boşa gidiyor. İki köye yetecek kadar su akıp gidiyor boşa.